16. yüzyılda İtalya'da kumar alışkanlığı herkesçe bilinen Cardano isimli bir matematikçi yaşarmış. Arkadaşlarının zarlı oyunlarda nasıl yendiğini, böyle hava atarak, böbürlenerek anlattığı mektuplar yazmış. Ama Cardano'nun sırrı, bahislerini şans veya önseziyle değil, matematik kullanarak yapmasıymış. Rastlantısal olayların gerçekleşme olasılığını hesaplama metodunu ortaya koymuş. Mesela iki zarın da 1 gelmesi gibi. Cardano buluşunu kuvvet özelliğine dayandırmış. Eşit şartlar altında ne kadar zar atarsanız atın, sonuçlar benzerdir. Bu, onun olasılığı hesaplayarak şu anki adıyla olasılık uzayını bulmasını sağlamış. Önce bütün olası sonuçları sayıyoruz ve biz buna örnek uzay diyoruz, örnek uzay. Mesela tek bir zarda 6 farklı yüz var. Sonra da sorudaki olayı tanımlıyoruz, yani 1 atmak gibi. Sadece tek şekilde, sadece bir şekilde gerçekleşebilir. Olasılık olayı bütün olası olaylara, yani örnek uzaya bölerek bulunuyor. Bu oran burada 1 bölü 6. Buradaki mantığı kavrayın. Burada şanslı numara falan filan yok. Arda yok. Herhangi bir sayıyı atma olasılığınız kesinlikle 1 bölü 6'dır. Aynı mantık birden fazla zar attığımızda da geçerli. Şimdi, iki zar attığımızda, aynı rakamların gelebilme olasılığını bilmemiz gerektiğini hayal edin. Önce örnek uzayı hesaplamamız gerekiyor. İki zar attığımızda, 6 çarpı 6'dan 36 olası sonuç var. Sonra bu olayın gerçekleşme yollarını hesaplıyoruz. 6 farklı çift var, yani bir çift atma olasılığımız 6 bölü 36'dır. Bu basit ama sağlam fikir, yani 1 bölü 6, Cardano'nun rakipleri karşısında her zaman galip gelmesini sağlıyor. Rakipleri şans ve önseziyle bahis yaparken, o gerçek olasılığı hesaplayarak bahis yapıyor. Ve unutmayın, bu birden fazla zar attığımızda da geçerli. Mesela 3 zar diyelim. Bu sefer de mesela aynı anda 3 tane 1 atma olasılığını bilmek istiyoruz. Evet, çok basit. Yine önce örnek uzaya hesaplarız. 3 tane zar için bu 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Yani 216'dır. Ve 3 tane 1 atmanın sadece tek yolu var. Yani olasılık 1 bölü 216. Sırrı bu. Yani büyü falan değil. Matematik. Zar atmak gibi rastlantısal olayları hesaplarken, olayın gerçekleşebilme yollarını bütün olası sonuçlara bölmeyi unutmayın.